Merhabalar, bu videomda sizlere 22 Mayıs 2019 çarşamba gününün Enerjilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet biliyorsunuz dün itibariyle Güneş ve Merkür İkizler Burcu'na yerleşti ve oldukça etkili bir görünüm meydana getirdiler. Bu görünümle beraber Güneş ve Merkür'ün etkileşiminin hala bugün de devam ettiğini söyleyebilirim. Burada özellikle Merküryen yani iletişimle alakalı sözleşmelerle, yazışmalarla alakalı her türlü işinizin, daha verimli şekilde ilerleme imkanı söz konusudur. Evet, 22 Mayıs günü enerjilerine bakacak olursak, 22 Mayıs'ta Ayın Oğlak burcundaki transitine devam ettiğini görüyoruz. Burada e, Ayın e, günün ilk saatlerinde Mars'la e, sert saat açısı devam ediyor olacak. Dolayısıyla geceleri biraz uyku problemleri yaşayabiliriz. E, Salı gecesini e, çarşambaya kavuşturan e, gece özellikle e, biraz sinirler, öfkeler, gergin olabilir biliyorsunuz zaten bir müddet bir müddettir Satürn e, kavuşum orbuna çok yakın durumdalar ve dolayısıyla Oğlak burcunun e, haritamızda temsil ettiği evlerle alakalı önemli zorlanmalar ve dönüşümler yaşıyoruz. Çok ciddi bir yapılanma sürecindeyiz ve zaman zaman günlük etkilerde de ayın bulunduğu açılara göre bu etkiler azalıyor veya artıyor diyebilirim. Evet bugün bir diğer önemli etki ise saat 17.45 civarında Mars Uranüs'ün kavuşumu. Pardon, e, olumlu açısı diyelim, 60'lık açısı meydana gelecek. E, bu açıyla beraber özellikle e, sahip olmakla ilgili, ailevi meselelerle ilgili, belki gayrimenkulümüz, e, ev alım satımı ile ilgili konular olsun, belki e, kazançlarımızla alakalı önemli sürpriz bir takım gelişmeler yaşayabiliriz. Hiç beklemediğimiz yerden e, bir haber gelebilir, bir para gelebilir, e, maddi durumumuzla alakalı... E, Beklenmedik hesapta olmayan bir güzel olayın gerçekleşmesi söz konusu olabilir. açı olumlu olduğu için Mars Uranüs ani bir takım olayları tetikliyor diyebilirim. Burada özellikle boğa ve yengeç burcunda gerçekleştiği için ev, gayrimenkul aile, para konuları sahip olmakla veya ait olmakla alakalı mevzuların gündemde olacağını belirtmekte fayda görüyorum. Evet zaten e, Ay-Oğlak Burcu'nun transitine devam ettiği için biliyorsunuz e ilerleyen zamanlarda günün ilerleyen saatlerinde satürn ve plüto ile de kavuşum halinde olacak ve biraz daha ciddi meselelerin biraz daha ciddi dönüşümlerin kararı evresinde olacağımızı bize gösteriyor olacak. Burada merkürden destekleyici bir açı alıyor. Dolayısıyla hayatımızda ciddi dönüşüm değişim gerçekleştiren özellikle duygusal anlamda vermiş olduğumuz kararları somut hale maddi hale maddi forma getirmek açısından günün ilerleyen saatleri de oldukça uygun saatler gibi gözükmekte. Evet 22 Mayıs etkileşimleri bu şekildeydi. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.